Daha önceki videoda hücrelerin yaşam döngüsünün temel kısmı olan interfaz hakkında konuşmuştuk arkadaşlar. Bu evre hücrenin büyüdüğü, DNA'larını kopyaladığı evredir. Şimdi de asıl hücre bölünmesi hakkında, yani mitoz hakkında konuşacağız. Mitozu bir çekirdeğin aynı genetik bilgiye sahip iki çekirdeğe dönüştüğü bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Mitozdan sonra ise sitokinez evresini görürüz. Sitokinezde sitoplazmaların bölünüp, bu çekirdeklerin farklı hücrelere ayrılacağını göreceğiz. Yani buradaki hücrenin nasıl hücrelere dönüştüğünü göreceğiz. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğine gelin birlikte bir bakalım. İnterfazın son aşaması burada görünsün, tamam. Hücremiz büyümüş, DNA'sını kopyalamış. 2 de sentrozomu var. Tamam mı? Buraya kadar anlaştık. Mitozun ilk evresinde şimdi şunları göreceğiz. Yerim yeterli olmadığı için biraz daha küçük çizeceğim arkadaşlar. Şimdi burada hücreyi görüyorsunuz. Yani interfazdan bu aşamaya geçiyoruz. Ve bazı şeyler olmaya başlıyor. Bir takım olaylar oluyor hücrede. Ne oluyor bakalım. Öncelikle... Kromozomlar daha yoğun bir hale geliyor. Bunu ışık mikroskobu aracılığıyla gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, şuradaki pembe kromozoma bir bakalım. İnterfaz videomuzda bahsettiğimiz gibi bu kromozom replikasyon sonucu iki kardeş kromatitin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Mesela şu şekilde görünebilir. Mikroskopta baktığımızda bu tarz bir şey görürüz. Tabii ki pembe görmeyiz ama kitaplarda rastlayabileceğimiz klasik kromozom şeklinde görürüz. Burada kardeş kromatitleri birleştiren sentromer var. Sentromer. Gördüğünüz bu kardeş kromatitler kromozom olarak adlandırılır. Replikasyondan önce de bu pembe şeyler bir kromozom olarak kabul edilir. Şimdi de mavi bir kromozom çizelim. Aynı şekilde bu da diğer kromozom gibi yoğunlaşmış bir yapıdadır. Kardeş kromatiti çizelim. Birbirlerine sentromer aracılığıyla bağlılar. Mitoz başlarken bu yoğunlaşmış yapıda olurlar ve çekirdek zarı yavaşça kaybolmaya başlar. Şu şekilde yavaşça kayboluyor. Sonrasında gördüğünüz bu iki sentrozom hücrenin iki farklı yönüne doğru hareket eder. Biri buraya doğru gelir, diğeri de benim seninle işim olmaz arkadaşlar, öbür tarafa doğru gider. Dolayısıyla hücrenin iki zıt tarafına gelmiş oldular, değil mi? Yani bu gerçekten aslında inanılmaz bir şey. Yani bu buraya geliyor, şu şuraya geliyor demek kolay. Dışarıdan demesi kolay yani atıp sıkmak. Bu buraya gelir, bu buraya gider. Sen biliyor musun o oraya nasıl gidiyor? Ama bildiğiniz gibi nasıl gidiyor? Hücrenin bir beyni var mı? Hücrenin bir beyni yok. Bu gibi olaylar, örneğin hücrenin yaşam döngüsü, bu döngüdeki sinyallerin hücreyi belirli noktalarda tetiklemesi sonucunda meydana gelen kimyasal ve termodinamik tepkilerle gerçekleşiyor. Bunların olması arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Yani hücrenin içinde bir beyin yok öyle kendi başına karar verip sen oraya gidiyorsun o zaman ben bu tarafa gideyim gibi bir mekanizma olmadığını düşünün. Yani tamamen kimyasal ve termodinamik tepkilerle oluşan eylemler bunlar. Yani basit olarak adlandırdığımız bir yapının aslında böyle şaşırtıcı derecede karmaşık bir sisteminin olması gerçekten çok ama çok ilginç. Herhangi bir zekası olmamasına rağmen ne yapacağını biliyor. Zekası olup da ne yapacağını bilmeyen bir dolu arkadaşımız var değil mi etrafta? Ama şimdilik onlardan bahsetmeyelim. Tekrar hücremize dönelim. Sistemin genel mekanizması bu şekilde aydınlatılmış durumda. Ama bilim insanları hala bazı şeyleri anlamaya çalışıyor. Olması gerektiğinde olan bu farklı şeyler nasıl oluyor? Hangi mekanizmalarca oluşturuluyor ve gerçekten ne oluyor? Bunları moleküler ya da atomik seviyede anlamaya çalışıyorlar işte bilim insanları. Biz şimdi konumuza dönelim. Mitozun ilk safhasında çekirdek zarı kaybolur. Puf, Bir anda kaybolur sentrozomlar hücrenin iki zıt köşesine göç eder. DNAmız bu yoğunlaşmış kromozom halini alır. Bu sürece de profaz adı verilir. Profaz. Mitozun profaz evresi. Bir sonraki evrede, şuraya tekrar hücremizi çizelim şimdi. Evet, aynı yeşil rengi kullanalım. Bu evrede, gördüğünüz gibi çekirdek zarı artık yok, püf. Yok oldu. Ve kromozomlar hücrenin ortasında sıralanmış durumdalar. Burada mavi kromozomumuz var. Kardeş kromatitimiz. Bu da diğer kromatit. Ve sentromer aracılığıyla da bunlar neydi? Birbirlerine bağlıydı değil mi? Bağlılar. Sentrozomla karıştırmayalım lütfen arkadaşlar. Buraya da pembe kromatiti çizelim. Bu da diğer kardeş kromatit. Daha önce de söylediğim gibi bunlar gerçekten pembe değil arkadaşlar. Sadece güzel göründüğü için bu rengi kullanıyorum. Sentromer de burada. Sentrozomlarımız bu noktada hücrenin iki zıt köşesinde. Önce isimleri yazalım. Daha önceki videomuzda yazmıştım. Burada tekrar yazayım. Bunlar sentrozomdur. Kardeş kromatitlerin birbirine bağlı olduğu nokta sentromerdir. Daha önce sentriol kelimesini duymuş olabilirsiniz. Sentrozomların içinde bulunurlar. Bunlar silindir şeklindedirler. Her sentrozomda iki sentriol vardır. Şimdilik kısaca sentriol sadece sentrozomun bir kısmıdır diye öğrenebilirsiniz, böyle diyebilirsiniz. Ama ben yine de sentri ile başlayan her şeyi buraya yazıyorum. Sentrioller. Sentrozom başına iki tane. Umarım bu kafa karışıklığınızı biraz gidermiştir. Şimdiye kadar gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz şeyler, örneğin sentrozomların böyle zıt köşelere göç etmesi, bu kromatitlerin ortada toplanması, biraz sonra ayrışacak olması, tüm bunlar oldukça karmaşık bir mekanizma tarafından koordine edilir. Bir çeşit halat diyebileceğimiz mikrotübüller bu koordinasyonu sağlar arkadaşlar. Mikrotübül. Sentrozomların rolüne gelince ki şu ana kadar sadece çizimleri gördünüz aslında. Mikrotübüller bu köşedeki sentrozomlardan uzayarak birleşirler. Aynı zamanda kromozomların sentromer noktalarına uzanırlar. Tabii ki bu süreçte rol alan farklı moleküller de vardır. Yani mikrotübüller birçok şeyin doğru yönde hareket etmesini sağlarlar. Burada da iki sentrozomun birbirini köşelere doğru itmesinde rol oynarlar. Çekirdek zarının yok olduğunu gördüğünüz bu bölgede kromozomlar bu şekilde sıralanır. Sentrozomlar hücrenin zıt köşelerinde bulunur. Bu duruma, bu evreye metafaz denir. Metafaz. Mitozun metafaz evresi. Daha önceki evre neydi arkadaşlar? Profaz. Bu da metafaz. Sonra ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Burada neler olacak? Şimdi bunu fazla büyük çizmek istemiyorum. Bu sayfaya sığsın istiyorum. Bu aşamada mikrotübüller kardeş kromatitleri üstlerine çekerler. Gel kardeşler, gel, gel, gel, üstüme doğru gel. Sentrozomlarımız burada. Mikrotübüllerimizi de çizelim. Buradaki sentrozom mavi kromatitlerden birini kendine doğru çeker. Hop gel bakalım der mavi kromatit. Şöyle çizelim evet buradaki mavi kromatitlerden biri. Bu sentrozomda diğer kromatiti kendine doğru çeker. O da der ki hop arkadaş sen de buraya gel. Aynı şey pembe kromozomumuz için de geçerli. Böyle çizelim. Bu kromatit bu yöne doğru çekilsin. Diğeri de bu yöne doğru çekilsin. Bu konular anlatılırken başka hangi kelimeler geçebilir diye de bir bakalım. Burada gördüğünüz kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldıkları için artık kromozom olarak adlandırılır. Örneğin burada gördüğünüz iki kardeş kromatitten oluşan bir kromozom. Ama bu noktada ayrıldıkları için onları birbirinden bağımsız iki kromozom olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla bu aşamada dört kromozomumuz var diyebiliriz. Mikrotübüllerin kromozomlara bağlandığı bu noktaya kinetokor diyoruz, kinetokor. Bu yapının nasıl çalıştığı, nasıl hareket ettiği henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bir kısmı aydınlatılmış ama bir kısmı da hala üzerinde çalışılan bir konu olmayı sürdürmektedir. Yani hücre bölünmesi kadar temel bir bilgi aslında tam anlamıyla aydınlatılamamıştır arkadaşlar. Buradaki kromozomların kendi köşelerine doğru göç ettiği evre, anafaz olarak adlandırılır. Daha sonra da mitozun son evresine geliyoruz. Anafazdan sonra mitozun son evresi nedir bu evrede? Bu evreye de telofaz denir. Telofaz, telofaz evresi. Fark ettiyseniz, buradan itibaren zarın yavaşça kopacağı izlenimini vermeye çalıştım. Sitokinez evresine, yani Hücrenin iki hücreye bölüneceği evreye hazırlık olarak düşünebilirsiniz. Burada biraz daha ayrışmaya yakın bir hücre çizeyim. Sitokinez genelde mitofazdan farklı bir süreç olarak anlatılır. Ama biliyoruz ki bu iki süreç hücrenin bölünmesi için gerekli olan bağlantılı süreçlerdir. Telefaz evresinde neler var bir bakalım. Bu kromozomumuz var. Önceden kardeş kromatit diyorduk ve bu kromozomumuz var. Pembe olacak. İki tarafı da çizelim. Diğer kromozomlarımız da burada ya da bunu daha farklı çizelim. Çünkü bu safhada profazda tam olarak ne olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Tekrar gözden geçirelim. Profazda çekirdek zarının kaybolduğunu ve kromozomların yoğunlaşıp bu şekli aldığını gördük değil mi? Telofazda bu form biraz gevşiyor. Şimdi buraya sentrozomları çizelim. Daha önce kullandığımız rengi kullanalım. Bir sentrozomumuz burada, diğeri de burada. Bu DNA, bu kromozom, bu şekilde biraz gevşiyerek çözülüyor. Bu tarafta da aynı şeyi görüyoruz, pembeleri de çizelim. Aynı şekilde burada da biraz çözülüyor. Daha sonra, çekirdek zarının DNA'lar etrafında oluşmaya başladığını görüyoruz. Bir bakımdan profaz evresinde olanların tersi gibi. Bu işlem bittiğinde, çekirdek zarı tekrar oluşmuş olacak. DNA kromatin formuna geri dönecek. Daha sonra da sitokinez meydana gelecek. Sitokinez bu hücrelerin tamamen ayrışarak iki ayrı hücreye dönüştüğü evredir. Tabi bazı arkadaşlar buna anafazda başlıyor, telefazdan sonra da bitiyor diyebilir. Ama bu tam olarak mitozun sonunda oluyor. Yani bu evre sitokinez. İki çekirdeği olan büyük bir hücrenin iki ayrı hücreye nasıl bölündüğünü gösteren esas evre. Bu noktada da hücre döngüsünün bu evresine geri dönmüş oluyoruz. Yani bu iki hücre şimdi interfaz G1S evrelerinden geçecek, DNA'sını kopyalayacak, sonra da G2 evresine geçecek ve bir müddet sonra mitos tekrar başlayacak. Yani bu iki hücre ne olacak? 4'e bölünecek.